Yani çok yüksek değil normal kendi halinde <gülüyor> olanlar yapabilir. Bunlar. Böyle aşırı yani bir çapalanmış hımm değil. Tadım evet. dibot dibox solda. Peki <gülüyor> rekor gelişim ürünlerimizi doğru düzgün kullananlar durum nasıl? Sizi gördüğünüz kadarıyla. Vallahi birkaç tane kullanan var. Tam kullananlar bizim Tam Porsche malı ya. Bizim iki katımız. <gülüyor> i̇ki katına. Belki ikiden de fazla. İkiden ne fazla diyorsun? İkiden yani. fazla mesela evet. o evet. Halbuki Fuar'daki olanın. Evet. Ben baktım gezdim. Evet 2 Eylül 2020 Eylül'de geldi efendim. Hayırlı evet, olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ee, Allah razı olsun. Ağaçlarınız bank oldu. Fıstık asakları evet. başlamak üzere. Ee, Gaziantep Arıl eee Battal Battaldayız. Evet, Özür dilerim. Sayın Şey Güzel Beyefendi, evet. rekor gelişim ürünümüzü yıllardır kullanıyorsunuz. Kullandım. önce bu sene de yaprak gübresini kullandınız. Tabanan kullandım. Bu sene yaprak kullandım. Bu sene de evet. yaprak kullandınız ve yaprağa tabii kar e, biraz eksik kullandınız. Peki ben cezasını, dozajla, cezasını dozajla, yaşıyor musunuz şu anda? Dozajdan eksik kullandım. Doğru kullananlar, Atım. doğru tekrar sayısını kullananlar nasıl şu anda? Onlar benim 2 basım. Gene de Allah'a bebek versin. Gene versin. Bu benim ha. bu hali ama onlar benim iki altın. Gene evet. bölgemize göre çok iyisiniz. Yani. Ben iki kere kullandım. Onlar 3-4-5 kullanım olmuş. Hem de daha yüksek oranlar dozlar. Tabii. Yani. Doz Doğru Doz da, da de oldu bende. Faydasını görmüşler mi sizce daha fazla kullanınca? Onlar gördü. Ben de gördüm. Keşke pişman oldum. Keşke. Daha diyorsunuz fazla. Çünkü üç, dört, beş diyelim. özellikle biz ürünlerimizi yani hangi periyotlarda A, kullanmanız gerekiyorsa o dönemlerde kullanmanız gerekiyor halde. Efendim şimdi şurada irilik nasıl? Önce bir irilik çıtlak testi yapalım. İri çıtlak. Ee, evet. A, buyur. A. Sayalım. Şıtlaklara bakalım efendim. Ben, siz bana rastgele, ben... rastgele rastgele açın. Rastgele açın siz açın şıtlakları gösterin. Düştü bir tanesi. Onu da gösterelim şöyle. Bu arada alttan en az 2-3 kilo toplandı değil mi yerde? Tabii tabii. Acılsın toplarız. Acılarını görüyorsunuz. Buz dolayı. Evet. 3 3 de 3. 4 de 4. Evet, açılar. görüyorsunuz. 5 de 5. Bir tane. Evet. 6 5 oldu. 6. Evet. 7'de 6. 7'de 1. Yani 7-8 tane de 1 oldu. Evet. Dolayısıyla bugün... E, bu sıralarını aldık. hiç yapmadık. İrilik nasıl? İriliğe bakalım. Getirelim. Yani. Buyurun. Şu an şu fıstıkları açılmış. bunun 10 gün var. 10 gün ağırda daha da bu. Daha 10 gün ağırda var. Bakın e, şu an ben bu 1 lira gene. Bugün 1 lirayla kıyasladığımızda bugün bunun dolusu gördüğümüz gün bu şekilde. Evet. E, bu şekilde. İrilik güzel yani. Daha da nasıl bunlar galiba düşecek. Şimdi geldim. İnanın bana. E, yani orta şeker şekerli sirpısta ayarında diyebilirim ben size şu an. Burada bugün evet. tane olarak size kaç tane şey gelir? 100 gram gelir. 100 tanesi veyahut da en kötü ihtimalle 90 tanesi 100 gram gelir. 100 gram gelir evet. bence de rahatlıkla gelir evet. Yani pardon. Gelelim, şu ağaçlar bir kamera çeksin güzelce bakın. Ağacımız uzaktan böyle alalım böyle. Ben bu ağaçların geçen sene durumu nasıldı? Geçen sene vardı. Geçen sene fazla çok fazla yoktu ama evet. evvelki seneye göre daha iyi. Evet. Var, evet. eski var yılına göre daha iyi diyorsun. Tabii yani. eski var yılına evet. evet. O şekilde. Evet, gayet başarılı şekilde. Üzümsüz. Peki seretme olmuş mu, olmamış? Hayır, seretme. Bakın, yok. rekor gibi bir ürünlerimiz, özellikle bakın, seyretme yok. engelleyici ürünlerdir. Siz i̇şte, burada rekor olmuş, gelişim olmuş. iki yılda bir kullanıyor zaten. Tabi. Peki sürgündür müdür ağacımızın? Sürgündür mu ağac? Ol, e, fıstık olmayanlar aşırı sürdü. Olanlar aşırı... peki? Şu an buradaki Olmana, sürgün ne kadar size? Burada hala. Gözlerimiz nasıl? Bu bir tanede ilmiş. Evet. evet. Çünkü bunlar zaten normal. Yani. Bunu... Evet. Ama şunu da Bak bunu duruyor şimdi. Gelelim böyle, gelelim. Ama bunu gözü sağlam. Sağlam. Fıstık ölçüm. Yine fıstığımız Hadi. var halde. Evet. Tabii. Evet. Olur gelelim işte. ağaçlarımızı gezelim. Şöyle duralım, kamera şu ağaçları göstersin, görüyorsunuz. Karşımızdaki ağaçlarımız orada. Biraz da yaklaşırsa daha uzaktan güzel göstersin. Telefonlar çalıyor, mesaj geliyor. Gelelim böyle. Efendim burası kaç dekar? Burası 12 dekar. 12 dekar. Maşallah. Kamera, bakın buradan uzaktan zaten her şeyi gösteriyor evet. şu anda. Gelsin kamera böyle. Mesela irdik bakımının o bitişik bahçelerinden çok farklı. Hadi etrafa gördün mü? Tabii çok farklı. 2020 yani. yılında bölgemizin durumu nasıl genel olarak? Fıstık orta, açısından. Orta, orta üzeri. Ortanın üzeri. Çok, Allah evet. bırakırsın. Bizim güzel. şu bölge orta üzeri. O evet. başlar çok iyi. Evet, yavaş yavaş edelim. Peki abi, şunu tamam. soracağım ben size. Siz tabii içe girersek eğer şu ağacın içine bir kamera gelsin böyle. Bakın alttan daha güzel her şeyi gösteriyor soracağım ben size. Geçmiş yıllara göre fark eden şey nedir? Yani eskiden Geçmiş mesela sadece yıllar, uçlardayken şimdi diplerde başlıyor. başlıyor. Fıstığımız eskiden beri söylenir batan ağırlı fıstığı dışta olur. Dışta Dışında olur. Dışında olur. Cuma olur. Ama işte olmaz. Mesela, mesela şu olur olur muydu şunlar mesela? Yok onlar. Bunlar bak, olur muydu? Mümkün değil de. Şunlar olur muydu olmazdı. Hayır. Hep uçlarda durdu yani. Tabii. Dalın ucunda. Bakın alttan şu şuradan kamera göstersin şöyle. Dışarıdan hala bakın kırmızı benk oldu. Hasada evet. e, çok bir hafta kaldı şu anda. Bir hafta on gelişti. Ama e, benim anlatmaya çalıştığım şey şu, sizin de söylemeye çalıştınız sanırım, dıştan başlıyor. Evet, tabii. mesela. Evet. Ta şuradan başlıyor? Tabii. Şuradan başlıyor? Bakın şuradan böyle, içeri doğru gidiyor hali. Kompleşe fısıkmaz. Dallar eğilmiş başarılı. mi? Tabii. Bayağı bir şey ya. Yani. Dallar başarılı. Maşallah. bereket versin. Bu ağaçta kaç kilo kur var sizce? Bu ağaçta 30 kilo kur çıkar. Evet, 30 kilo çıkar bence de rahat çıkar ya. Yani. <gülüyor> Gel lan böyle, gezelim ağaçlar bize. Bakın ağacın bu tarafından da böyle. Bakalım be. Çok güzel biliyor musunuz? Şöyle bir fotoğraf alalım birazdan dur. Gelsin şöyle kamera da be. Şöyle fotoğraf verelim, gelin böyle Siz şöyle durun, ben de böyle durayım. Kamera buradan böyle bizi güneşe de çok çağırmayalım. Görüntü bu. İşte görüyorsunuz. Evet. Gelelim şöyle. Evet, ağaçlarımız. Şöyle de geçebiliriz. Ağaçlar devam ediyor. Bunlar olmayan ağaçlar demiştiniz. Ha, Bunlar geçen de lazım. bu çok baskındı. Bak çok baskın mıydı? Bir iki şey var evet. Anladım. Tabii onun için aslında belli sürgünler var, aşırı sürgün var. Evet. Şimdi geçen sen burası. Gözler nasıl? Abi, taş. Taş kimi? Taş, evet. Taş ha. Bir tane dökülen yok. Bir tane şey olan yok. Elinden basın sen dökülen. Uh -huh. Bu yine böyle. Bu biçize de fıstıklı yine şey sağlam o. Tabii ağaç şey bu, bu evet ha. bu şekilde buyurun gelelim. Zaten o da o şekilde fazla yok. Gelelim böyle. Görüntü böyle. Görüntümüz güzel. O da efendim herkes gibi. Şuradan bir ağaçsın şöyle kamera ha. Çapam şunu bunun yani çok yüksek değil normal kendi halinde olan bir ağaçlar. Böyle aşırı yani bir çapalanma çapalanmış bunun değil. <gülüyor> değil. Zaten evet. böyle dibot dolu daha. Peki <gülüyor> rekor gelişim ürünlerimizi doğru gün kullananların durumu nasıl Sizi gördüğünüz kadarıyla? Birkaç tam Porsche'e kurulanlar. Tam kullananlar bizim tam iki katımız. Bizim iki katımız. İki katınız Belki ya. İkiden de fazla. İkiden de fazla diyorsun. İkiden yani. fazla mesela o. Evet. Elba Ekber Ağrı'ndakilerin. Evet. Ben baktım gezdim. Bu Baktınız gezdiniz fazla. hepsini gördünüz haliyle. Evet. Ondan sonra Cuma Bey demiş ki bayimize sen bana abi yanlış ilaç vermişsin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış ilaç değil, doğru ilacı eksik porşin kullanırsanız eğer. Eksik kullandım ben. Olmaz. Benim oldu yani. Olmaz yani. E, sağa, doktor. Şimdi e, o zaman bir dahaki sefere bir daha sefere de zarar etmeyelim. Şöyle şey inşallah mi? İnşallah. Şöyle yeni olan çıkan toprağa uygun ana sıvı gübremiz de var. Evet. Önümüzdeki yıl e, ne zaman öğreneceğinizi ben size söyleyeyim. Şu gübreleri taç iz düşün var ya şuradaki atıyorsunuz evet. böyle. Normal kimyasal gübre attığınız şu iz evet. düşüm bölgesi var. Şimdi, şimdi şu bölge. Şu bölge seviyorsunuz ya. Evet. İşte onu da e, toprağa sıkıyorsunuz yani. Bir evet. pompaya dolduruyorsunuz. Holderle. E, holderle. Şu toprak yağmurlar önce sıkıyorsunuz toprağa. Evet. Su, toprağa sıkıyorsunuz o yağmurlarla. Geleceği şey alıyor. daha şey. da iyileştirmeyi sağlıyor. İnşallah. Ve sürgünlerin evet. daha kalın olmasını sağlıyor tamam mı yani. Gelelim böyle. Nasıl ağacımız? Güzel iş tavus. Hoş ben. ben Görünce ne fazla doğru. değil mi? Abi bir tane seyretme yok, şu yok, bu yok. Işte. Seyretme yok işte. Ürünlerimizin en belirgin özelliği ütadım. Yani seyretme konusunda çok ciddi destek sağlar böyle. O yüzden de irlik sağlar, e, sürgün sağlar. Ağaç kullanıyorum komşu bahçe mesela ağacım. Bakalım gel madem komşunun tarafına Aa, geçelim. Tamam, komşunun bahçesi mesela evet. Kamera gene de göstersin şöyle bakın. İşte ağaçların seviyesi bu. Ya bence bakımsız bahçe aslına bakarsanız. Çok da bakımsız yani. bahçeyi örnek olarak göstermemiz doğru ama değil. Orası çok zibil aslında. Hayvan gübresi ha, çok kullanılır. Attılar tabii. Zibir de lazım işe yarıyor ama. Yine de bugün eee yani bakım abi. seviyesi gibi yok haliyle. Ben hayvan bahari. gübresi falan yok bak şu an. Sadece şeyle. Anladım. Tabi uygun ara ara tavsiye tabii. ediyoruz hali. Yanmış hayvan gübresini düzgünce tavsiye ederim haliyle. Yeterli efendim. Bugün e, gelelim şöyle. Peki e, tavsiye ediyor musunuz yani şöyle diyeyim ben size bölge ortalamasının rahatlıkla rekor gübürü ürünlerimizi kullananlar siz dahil Yani bölge be, bölgenin önüne çıkıyor üstüne çıkıyor musunuz yani? Çıkıyoruz tabii çıkmasın Hep zaten, ortalamanın üstündesiniz yani. Zaten, ya. zaten biz de paramızı kıymasın yani toprağa atmayacağız boşu boşuna. <gülüyor> Yaprağı şey, atmayacaksın sadece toprak değil. <gülüyor> yani kimse parasını havaya atmıyor. Atmıyor diyorsunuz haline evet. Başını evet. ben 3 yıldan beri kullanmazdım. Evet 3 yılda beri kullanmazdım. Bu dördüncü yıl. Dördüncü yıl. yıl. Allah bereket versin. Efendim bize böyle de, bir şey yaptığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Siz, için. Sizin gibi güzel çiftçilerimizi kazandırmak bizleri daha mutlu ediyor böyle. Efendim e, tüm fıstıklaçlarına Allah bereket versin. Hayırlı Almanlar, bol kazançlar. Amin. E,